İç hastalıkları uzmanı ve medikal onkoloji uzmanı, doçent doktor Fatma Şen bizlerle birlikteler. Hocam, evet bu ay rahim ağzı kanseri farkındalık ayı olarak e, kadınlarımızın e, hastalıklar noktasında, rahim ağzı has, kanseri hastalığı noktasında farkındalıklarını e, yönlendiriyorsunuz. Peki, rahim ağzı kanseri nedir hocam? Şimdi e, kadın e, jinekolojik organlarından bir tanesi rahim ağzı. Evet. Kinekolojik organlar dediğimiz yani kadın üreme sistemin organlarını yumurtalıklar, tüpler, yumurtalıklar ve tüplerden sonra vajinaya bağlayan rahim. Rahim ile vajina arasında da rahimin daraldığı kısma rahim ağzı diyoruz veya tıbben servis diyoruz biz. Rahimle vajinayı birleştiren noktaya rahim ağzı diyoruz. Buradan çıkan tümörleri veya kanserleri de rahim ağzı kanserleri diyoruz. Peki hocam, rahim ağzı kanserinin tedavi yöntemleri nelerdir? Rahim ağzı nin e, tedavi yöntemleri genellikle rahim ağzı kanserleri artık dünyada taranabilen kanserler arasında. Tarandığı için de bunların hemen pek çoğu çok erken, daha kanser olmadan öncü lezyonları hemen tespit edildiği için pek çoğu erken evrede karşımıza gelmektedir. Eğer iyi taranmayan toplumdaysak veya... Kişiler bazı sosyokültürel nedenlerle düzenli taramalarını yaptıramadığı ise hastalık, prekanseröz dediğimiz kanser öncüsü dönemden e, tedavi, ağır tedaviler gerektirebilen kanserleşmiş e, kitlelere dönüşebiliyor. Burada eğer çok erken evre ise e, en önemli tedavi yöntemi cerrahi. Eğer tümör boyutu biraz büyüdüyse ve komşu yapılarla ilişkileri varsa Radyoterapi ile beraber bizlerin verdiği kemoterapiler e, önemli. Vücudun başka bir yerine sıçradıysa da yine ön planda biz olmak üzere kemoterapiler akıllı ilaçlarla birlikte gibi tedavi seçenekleri mevcut. Peki hocam, belirsizleri nelerdir? Erken evreden bahsettiniz. Evet. Erken evre e, nasıl istedilir? Aslında istedir? şöyle, mağazı kanserlerinin belirtilerinden önce sebeplerine bakmamız evet. lazım. E, covid Biliyorsunuz virüs e, hastalığı e, ya da işte halk arasında korona e, daha çok geçiyor. Burada rahim ağzı da aslında yine bir virüsün hastalığı, hümün virüs dediğimiz. Hemen dünyada e, rahim ağzı kanserinin %98'inde sebep halen bulaşıcı bir hastalık olan hümün popülema virüs ya da virüs olan e, hümün virüs tarafından neden olmakta, yani geliş oluşturulmakta. Ve bunun da geçiş yöntemi çok önemli. Bunlar genellikle kişiden kişiye cinsel yola ulaşıyor. Özellikle erken yaşta cinsel ilişki, çoklu partner yani çoklu ilişkilerde bulunmuş olmak, şüpheli ilişkilerde bulunmuş olmak bunlar riski arttırıyor ve bunların evrilmesi de zaman alıyor. Yani önce virüs orayı enfekte ediyor, ondan sonra normal dokuyu kanserleştirmeye başlıyor ve en sonunda da kanserleştiriyor. Tabii bunun yanında risk faktörleri olarak işte sigara kullanıma, ondan sonra taramalarını düzgün yaptıramamış olma, uzun süre oral kontraseptif kullanma ya da bağışıklık sistemini baskılayan başka bir hastalığın olması, yani bağışıklık sistemi örnek, transplantasyonlar vesaire gibi ilaçların kullanılması gerektiği durumlarda risk artıyor. Şimdi biz sebebi bildiğimiz için e, servis kanserinde e, ben e, bu sebebi engelleyici azaltıcı önlemin alınması zaten erken hastalığın hiç olmamasını yani primer prevansiyona neden oluyor, primer korumaya neden oluyor. Şimdi yeni aşılarla hemipopinoma virüs için geliştirilmiş aşıların daha cinsel ilişkiler başlanmadan çocukluk, e, erken çağlarda aşılanmaya başlandığında bu virüsün pek çok su yani pek burada da bu varyantlar var nasıl işte evet. delta omikron varyant gibi engellemesi neden oluyor. Böylelikle de serviks kanseri hiç daha başlamadan bitiriliyor. Eğer bir şekilde bir düz da erken tarama yöntemleriyle de e, hastalık olmadan veya e, ilerlemeden e, tedavi edilmiş oluyor. Erken tarama yöntemleri dediniz. E, taramalar haydi sıklıklarda gerçekleşir hocam? Yapılması gerekiyor. Şimdi özellikle taramalar ülkeden ülkeye değişmekle birlikte. Ülkemizde en geç 30 yaşlara gelmeden başlamak gerekiyor. Tarama yöntemleri de önemli. Sadece simir dediğimiz serviksten alınan bir sitolojik materyalle ise daha sık taramak gerekiyor, üç yılda bir yaklaşık. Eğer virüsün özellikle patolojik suçlarının tanınabildiği şekilde rahim ağzından bir materyal alınırsa Orada da var, eğer herhangi bir HPV virüsü tespit edilmek ise 5 yılda bir taramak yeterli oluyor. Ee, peki HPV virüsünün de aşısı var mı hocam? Evet az önce onu bahsettim. HPV evet. virüsü aşılarıyla çocukluk çağı döneminde e, çocukluk derken ergen yaşlarda yani cinsel işler başlamadan önce e, aşılanarak daha hiç olmadan engellenmesi mümkün olabilmektedir. Peki bu aşıları şu anda Türkiye'de vuruluyor muyuz? Tabii ki, tabii. Özellikle de bu konuda jinekoloji e, uzmanları ve e, ergen çocuk uzmanları evet. e, daha ön planda yer alıyor. E, bize hastalar genellikle invazif kansere dönüştükten sonra geliyorlar. İnvazif kanser olmadan önce eğer bile kanser özlediğimiz, yani ol, e, daha virüs bulaşmasıyla, tümörle, gerçek tümörleşme arasındaki lezyonlarda bunlara cin diyoruz biz genelde. O aşamada kadın doğum uzmanları, jinekolojik e, e, o, jinekoloji uzmanları bu e, lezyonları tespit ediyor. Evresine göre çeşitli yakma, dondurma veya e, küçük ameliyatlarla onları e, yok edebiliyor. Peki hocam, her tümör e, kanser belirtisi nedir? E, jinekolojik, e, rahim ağzı kanser evet. için Tabii şimdi tümör kelimesi tıbben... E, bir yerde olmaması gereken şişliyetleri ifade eder. Bunların bir kısmı çok agresif bir şekilde büyüyen, vücudun tamamen kontrolünden çıkar. Onlara işte malin tümör diyoruz, kanser diyoruz. Bir kısmı da benim özelliktedir. Yani çıktığı yerden başka yerlere gidebilme özelliği yoktur. Bulunduğu, çıktığı organa çok büyük hasar vermez. Bunlara da daha çok iyi huylu ya da halkımızın bize sorduğu erkek tipi. Evet. Erkek mi, dişim diye sorarlar. Her tümör kelime anlamında, işte bildiğimiz malin kanser anlamına gelmemektedir, evet. Peki, az önce dediniz ya hocam, işte bazı belirtiler vardır diye. Evet. Bu belirtileri biraz açacak olsak kadınlarımız neye dikkat etmesi Hı. gerekiyor? Şimdi serviks kanserinde belirtilere gelince, şimdi oraya evet. gelelim. Özellikle kanamalar, pek çok hasta adet dışı kanamalarla gelir. E, veya düzensiz kanamalarla gelir. Cinsel ilişki sırasında ağrı, ilişki sonrası kanama veya sık sık idrarını gelmiyor. Çünkü tam rahim ağzı makatla mesane arasında olduğu için e, sürekli idrar varmış ise e, yaratabilir. Veya e, daha ileri aşamada eğer idrar yollarını e, tıkamaya neden olacak kadar olursa da o zaman da böbrek yetmezliğinin bulgularıyla gelebilir. Bunlar daha ileri ki aşamalarda görüyoruz. Ee, yine kokulu akıntılar, kötü kötü renkli akıntılar da yine rahim ağzı kanserini akla getirebilir.